Biran TV'de işte Biran programı devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bu defa bir ne diyelim bir akademisyen ama bir profesör ama ne profesörü? Ruhumuzun Profesörü diyeceğim ve evet. ben Sayın Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz Hoş önce. Ruhumuzun Profesörü deyince Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa psikolog ve firmasının adı da My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Kurucusu. Tekrar edeyim My Life. Psikoloji. Türkçe'ye çevirirsek benim hayatım. Evet. My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi Kurucusu. E vallahi hoş geldiniz. İzleyicileri hoş bırakıp ben şimdi kendi dertlerimizi sıramayacağım. Evet, i̇stediğinizi sorabilirsiniz. <gülüyor> hoş geldiniz. Sağ olun. E, herkese lazım aslında ve herkesin e, kendini sağlıklı da hissesi. E, şimdi şöyle ifadeler var, bunalımdayım, ay stresim var diyenler var. Herkesin kendini çok iyi, bomba gibi hissedenlerin dahi mutlaka bir e, psikolojik danışmanı olması gerekiyor galiba günümüzde. Evet. Ne dersiniz? Sağ olun. Gerçekten artık hava kadar su kadar ihtiyaç. i̇htiyaç. Psikolojik danışmanlar, yaşam koçları, aile evlilik danışmanları yani her alanın bile bir koçluk uzmanı var. Yeter ki bu alanda yeterince eğitim ve tecrübeye sahip olsun. Yeterince doğru kişinin kapısını çalmak lazım. O şekilde az önce de hani mini birkaç soru sordunuz değil mi çözüm yollarını ne kadar saniyeler içinde birçok sorunu çözdük yol haritalarını belirledik. Ee, bekleme yani. yerindeki arka, genç arkadaşlarda birçok sorunlarını sordular. Çözüm ve yol haritalarını belirledik. Süreç işlemeye başladı. Onlara şunu tavsiye ettim. Yani bir arkadaşımızın sorunu 6 ay sonra çözülmüş olacak. Bunun için dedim ki her gün sevin ve bayram et. Çünkü çözüme doğru sürece odaklandık. Sonuçta ayrı bayram, süreçte ayrı bayram. Aslında akıllıya her gün bayram. <gülüyor> Biz onu deliye her gün bayram diyebilirdik ama siz daha güzel evet. ifade ettiniz. <gülüyor> yani bundan mı? böyle deliye her gün bayram değil değerli izleyicilerimiz. Evet. Akıllıya her gün bayram. Bundan sonra atasözünü Akılcılık... bu şekilde yapalım. Yani hayatımızda ah mahvoldum, öldüm, ben bittim, bu başıma gelen işle Bitiyorum, gitti her şeyim deyip kederlenmek yerine hayır benim hedeflerim var, ben bunu çözebilirim. Benim yaşama lazım. gayem var, hedeflerim var. Tekrar yol haritasını belirlemek lazım. E, bilemiyorum Google'da veya Yandex gibi programlarda hani Bunları haritaları kullanıyor Bunları söylememizin bir e, reklamla alakası yoktur. Çünkü artık elimizde bizim için önemli bir mecra. Başvurduğumuz bilgi depoları o bakımdan yani kısaca, bir reklam. Google e, amacı veya taşımıyor. Yandex reklama harita, girmeyecek onu tabii, söyleyelim. Tabii evet. yol haritalarına baktığımızda Navigasyon bize bazen çok trafiğin olduğu alanlarda planını ve programını değiştir diyor. Buradan gidersen işte 5 dakikada ulaşırsın, şuradan gidersen 7 dakikada ulaşırsın. Biz aynı navigasyon evet. gibi hareket ediyoruz. Kişinin özgürce, öz iradesiyle kendi sonuçlara katlanmasına Yardımcı oluyoruz. Hür iradesini elinden almıyoruz. Tamam. Yani bir psikolog veya yaşam koçuna gitmek kişiyi daha da özgürleştiriyor ve yol haritalarını navigasyon cihazları gibi az önceki dediğimiz gibi yolu gösteriyor. Gösteriyor. Peki şimdi bir psikologla yaşam koçu arasındaki farkı da soracağım size. Burada dursun o sorum. Ama e, dedik ya herkesin artık. Yaçadığımız düzende mutlaka bir psikolojik danışmanın olması lazım. Ama bazen ben deli miyim canım, deli doktoruna mı gideceğim gibi bir e, algı problemi var toplumda, gençler arasında. Hemen hemen herkesimde rastlayabiliriz buna. Deliler mi gelir size sadece? Şimdi psikologlara genellikle e, hastalar gelmez. Psikiyatrlara hastalar, gerçek hastalar gelmez. Gerçek hastaların hasta ettiği kişiler gelir. <gülüyor> Bu <güzel>. Anlatabildim mi? <gülüyor> bugün, ama, bugün bir bilge kişiyle konuşuyoruz. Evet, Durun ama bakalım. <gülüyor> rahatlatıcı bir şey daha var. Ne sorun yaşarsak yaşayalım. İlla hasta olmayı beklememek lazım. Çünkü kayış attığında, devreler yandığında tabiri caizse Bizde de mi oluyor o e, gelmek çok daha sıkıntılı. Evet. Hem e, meslektaşlarımızı yorar bu, hem sizleri yorar, hem çok uzun zaman alır. Bence baştan herkesin bir kişisel gelişim uzmanı veya yaşam koçu olursa, en sonunda yine de onlar başedemezse psikologlara ve sırasıyla ruh sağlığı hastalıkları uzmanı sadece psikiyatrlardır. Evet. Psikologlar veya onu koyalım. çok iyi ayırmak lazım. Lütfen onu tekrar izah ederseniz çünkü sizin kulvarınız, sizin alanınız evet. başka, psikiyatrların alanı başka. başka. Bir de onun doğru telaffuzunu da söyleyelim. Psikiyatrist diyorlar. Evet. Psikiyatr denmesi meslekten dayanamıyorum. Evet, <gülüyor> evet doğru. Ne güzel ama siz psikologsunuz. Evet. Psikolog evet ve yaşam koçu. Aynı zamanda aile evlilik danışmanı. Çift Oo, problemleri çok lazım Çünkü birey geliyor. E, sorunu gerekli. daha çok e, aşk yaşadığı kişiyle, sevgilisiyle, eşiyle, ailesiyle. Biz cümbür cemaat yaşayan bir halkız. Tabii, Doğru değil tabii. mi? O yüzden ben aile danışmanlığı eğitimleri de aldım. Sosyoloji mezunuyum. Sosyoloğum aynı zamanda. Ama e, isterseniz e, diğer e, Hani başarılı olduğum ya da eğitim aldığım tam konuları... Teşekkürlü, tam teşekkürlü psikolog diyeceğim size. <gülüyor> Sağ olun çok teşekkür ederim. Siz nasıl ki tam teşekkürlü bir program sunucusu, Aa, yapımcısı, moderatör olduğunuz için Sağ olun. biz de tam teşekkürlü gelelim dedik. <gülüyor> çok teşekkürler. Şimdi sorumu aldım koyuyorum buraya. Psikolog ve yaşam koçu. Çünkü çok yaygın olarak şimdi yaşam koçluğunu da duyuyoruz. Psikolog ve yaşam koçu arasında bir ayrım var mı? Nedir bu? Genellikle psikologlar Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü mezunu, evet. daha sonra yüksek lisans yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Yani tamamen psikoloji alanında kendilerini geliştirirken yaşam koçları çoğunlukla kişisel gelişim ve tamamen koçluk eğitimleri üzerine profesyonelleşiyorlar ve kesinlikle hastalara müdahale etmiyorlar. Etmemeleri de gerekiyor. Çünkü hasta olmayan kişilere farkındalık ve içgörü kazandırırken evet. size gelenleri hasta mı diyorsunuz ya da koçlara gidenleri hasta e, şöyle, mı demek koçlar, daha uygun? Koçlar ve psikologlara gidenlere en doğru terim danışan demek. Evet, danışıyor. Yani, yani evet. az önceki sorunuzun cevabı Bu. aslında tam burada. Hı hı. Danışmanız yeterli. Yani soran e, Gonca programında da bunu güzel, konuştuk. Evet. Sonra sonra Bağdat bulunur. bulunur. Sonra sonra <gülüyor> yol ve çözüm mutlaka bulunur. E, psikiyatrlara e, daha çok hakikaten ruh sağlığı alanında büyük sıkıntı yaşayan kişilerin müracaat etmeleri daha uygun. İlaç tedavisi gerektiğinde bizler zaten onları yönlendiriyoruz. Tabii. Yani bir Psikolojik danışmanlık ve koştuk merkezimizde de bir konsensus halinde uçuyoruz. Evet. Yani ilaçtan önceki aşamadasınız Tabii. siz. İlacı, Koruyucu, psikolojik evet, danışmanlık. Evet. Koruyucu danışmanlık bu çok önemli. Bazen kişinin aklı kendine yetmez. Psikologla görüş alışverişinde olması değerli izleyicilerimiz doğru yol çizmesine, doğru rotaya girmesine, Bravo. pusulasını doğru okumasına Tabii. yardımcı olacaktır. Öz iradesiyle sorumluluğunu alarak o rotaya giriyor. Evet. Psikolog evet. Hani verilen hizmetten veya yaşam koçu sorumlu değildir. Kişi tamamen öz sorumluluğunu öz saygısıyla, öz sevgisiyle, öz iradesiyle alıyor ve mesafe kat ediyor. Evet. Bize danışırsa hocam burada tıkandım. Biz onun cevabını çoğunlukla seanslarda veriyoruz. Yeter ki iradesi güçlü olsun. Tabii. Kendini güçlü hissetsin Kesinlikle. daima. Ve kendi kendine galiba telkin önemli. Soracağım bütün bunları ama neyi merak ediyorum? İzleyicilerimiz de merak ediyor olabilir. Şimdi My Life psikolojik danışmanlık ve koçluk merkezinde ne tür e, uygulamalarınız var? Yani ben sizi buldum geldim işte benim çok e, ciddi ne bileyim diyelim ki evlerden uzak kimsenin olmasın, eşimle sorunum var veya çocuklarımla sorunum var. Size mi geliyoruz yoksa alt başlıklar halinde başka uygulamalar mı yapıyorsunuz? Şimdi asistanlarımız daha çok sizi telefonda bir dinliyor 5 dakika, 10 dakika. Ha, ön Size, ön, görüşme, e, ön görüşme yapıyorlar. Onlar sizi en uygun uzmana yönlendiriyorlar. En uygun uzman... Seanslarda bakıyor ki mesela çocuğunuzla ilgili bir sorun var. Çocuktaki davranış sorunlarının ana kaynağı diyelim babası. Babayı çağırıyor. Hem çocuk hem aile danışmanlığı yapıyor. Belki büyük baba, büyük anne... Kayınvalide, kayınpeder sorunları da olabilir. Hiç sıkıntı değil. Onlar yeter ki gelsin. Gelmezse telefonla ulaşıyoruz, çağırıyoruz veya not gönderiyoruz veya onu ayrıca çağırıyoruz. Kısaca bataklığı kurutana kadar Önemli devam ediyoruz. Önemli olan o tabii değil tabii. mi? Önemli olan sineği avlamak değil, bataklığı kurutmak ki sinek olmasın. Kesinlikle. tabii. Kalıcı çözümler. Evet. Ben sorunuzun cevabını özetleyeyim o zaman. Kısacası flört, aşk. Sözlülük, nişanlılık döneminden başlayan bizim desteğimiz daha sonra evlilik, aile olarak devam ediyor. Hem iş hem aşk yaşamında, aşk yaşamında aynı zamanda söylemiş olayım, kişi bireye yolculukta biz rehberlik ediyoruz farkındalık ve içgörü kazanmasına yardımcı oluyoruz. Eğer sorunları ruh sağlığı alanında ve ilaç desteği, farmakolojik tedavide gerekiyorsa psikiyatrlarımıza yönlendirerek az önce de dediğim gibi bir konsensus ve ekip halinde çalışıyoruz. Evet. Ki bazen ilaç kullanımı zorunlu olabiliyor zorunlu bazı olabiliyor. vakalarda zannediyor. Depresyon, panik atak kaygı bozuklukları gibi. Çok mu yayıldı panik atak? Ben kimi duysam kendi kendine teşhis koyuyor bizim halkımızda. Ben de panik atak var. Ay bende panik atak var. Yani bu panik atak adını doğru koyup sonra sizin yaptığınız diğer uygulamalara geçmek istiyorum. Şimdi panik atak ciddi bir kaygı bozukluğu ama bizim halkımızdaki tabiri çok farklı. Keşisiz ben panik galiba. atağım, ben biraz heyecanlıyım, işte ben <gülüyor> biraz sabırsızım anlamlarında veya biraz kaygılıyım anlamında kullanılıyor ama normalde bir hastalık adı ve bunu sadece psikiyatrlar Teşhisini, tanısını koyabilir. Değilir. Psikologlar testlerini yapar, psikiyatrlara arz ederler. Çünkü e, gazetelerde sağda solda orada işte panik atak belirtileri, panik atak tedavi yöntemleri maalesef böyle e, pek zemine oturmayan, temeli olmayan uygulamalar var. Okuyan da ha bende bu var eyvah işte ben teşhisi koydum bende panik atak var. Diye biliyor. Bizim halkımızın bilmiş, evet, bilmişliği çok önemli ama çok bilmişliği hepimize zarar veriyor. Bilir Ayrıca, kişi olmayacağız evet, yani. Bilir, bilir kişi olmanıza gerek yok. Nasıl ki siz bilir kişisiniz burada biz konuk oluyoruz size her şeyi Gülgün Hanım düşünüyor. Biz onun alanıyla her şeyi düşünmemize gerek yok. Biz kendi alanımızı düşünmemiz yeterli. Evet. Bu kadar. Şimdi e, okulların tatil olmasına kısa bir süre kaldı. E, çocuklarımız karne heyecanı içinde. Evlerde bir telaş ve benim çocuğum diğerinden daha iyi olsun, aman daha iyi olsun diye baskıcı ailelerin varlığını da çok iyi biliyoruz. Hatta geçmiş dönemlerde bunu asla ve asla hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. E, çocuklar e, aile baskısından korktukları için işi burada dilim varmıyor söylemeye, daha ileri boyutlara taşıyabildiler, evden kaçtılar, çok kötü şeyler de yapabildiler. Bu noktada sizin merkeziniz, My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde ne tür bir çalışmanız var? Şimdi bizim karneler verildikten sonra acı olaylar yaşanmaması evet, için evet. yıl boyunca sınav koşlarımız, öğrenci koşlarımız, yaşam koşlarımız çocuklara rehberlik ediyorlar. Eğer sorunlar büyükse psikolojik danışmanlık ve destek. Eğer e, dikkat odaklanma gibi Panik atak, kaygı, obsesif kompulsif gibi takıntılı ve zorlantılı düşünceler içinde psikiyatrlarımız destek oluyorlar. Tamamen bir Ferrari pilotunun bir yarışma pilotuna nasıl lojistik destek veriliyor? Uzmanlarımız da ruhsal eğitim ve sınavlarla ilgili karne dönemiyle ilgili profesyonel yardım veriyor oluyorlar. Bu, bu süreçteki velilerimiz veya öğrencilerin karne sonuçlarına göre bir sıkıntı olmuyor çünkü Hı. yeterince başarılı oluyorlar evet. yeterince e, sonuçları aileler ve öğretmenler hazmediyorlar e, çocuklar e, ne yaptığını biliyorlar peki bizden hiç yardım almayanlar Eşli veya olmayayım. bu tür hizmetlerden ya da koşulları uygun, uygun olmayanlar ne yapmalı ne Karne sonuçları geldiğinde nasıl olsa geriye yönelik sonuçları değiştiremeyiz. Yani Tabii. bu karne bütün ailenin karnesi. Yani annenin, babanın, çocuğun aynı zamanda okuldaki öğretmenlerin, müdürün ve o yerel yönetimlerin bile bir karnesi. Herkes şapkasını önüne koyup bu sonuçlarla ilgili, nerede eğer, hata yaptı, sonuç kötüyse, evet. sonuç kötüyse karnenin içinden cımbızla bir başarılı dersi seçip çocuğa yaklaşıp. Bak mesela müziğin ne kadar, müzikte ne kadar başarılısın gurur duydum. Çocuk belki diyecek hocam veya babam, babacığım matematiğim çok kötü. O zaman şöyle denebilir. Müzikteki gibi matematikte de başarını arttırabilirsin. Veya matematikle ilgili nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsun. Bu süreçte ben senin yanındayım denebilir. Çünkü çocuk zaten üzgün. İşte bu önemli. Burada o zaman ailelerin eğitimi söz konusu Kesinlikle. önce. Ben senin işte o tıngırdatmanı istemiyorum. Sabahtan akşama kadar müzik çalıyorsun, gitarla uğraşıyorsun, sas çalıyorsun. Ben bunları istemiyorum. Sen matematikçi olacaksın, tarihin iyi olacak, mühendis, mühendis olacaksın gibi dayatmalar yok mu? Çok ben var. çocuğumun Fazlasıyla böyle olmasını var. istemiyorum. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim, çocuğunu başkalarıyla yarıştıranlar var. Hatta Aman, daha kötüsü, tehlikeli. daha vahimi çocuğu proje gibi görenler var. Az önce dediğiniz ben senin doktor olmanı, mühendis ha. olmanı istiyorum çok tehlikeli bir cümle. Ben layık olduğunu düşünüyorum diyebilirsin. Başarın olduğunu, kabiliyetin olduğunu düşünüyorum diyebilirsin. Ama lütfen ebeveynler ve çocuk yakınları kendi olamadıkları meslekleri çocuklara dayatmasınlar. Çok önemli bu. Bunun bu için tam bu noktada önemli. daha evet. vurucu bir mesaj vereyim. Tabii, Hepimiz buyurun. için sevindirici bir durum. Çocuklara meslek seçim testleri yaparak yaptırabilirler. Hani az önce dediniz ya maddi durumu olmayanlar, belediyelerin veya birçok merkezin hizmetleri oluyor. Orada rehber öğretmenlerden de destek alabilirler. Çocuklarının kabiliyetlerini, ilgilerini ve keşiflerini keşfederek her şeyi keşfetmeye çalışıyoruz. Telefonları bile değil mi? E o zaman çocuğumuzu niye <gülüyor> keşfetmeye? Evet, tabii, tabii. Çocuğumuz da gelecekte başta zekasına, eğitim, bilgi birikimine göre ve mutlu olacağı mesleklere böyle 3-4 testle bazen hepsini bir arada yapan testler veya uzmanlar var. Çocuğu yönlendirmek mümkün. En güzeli çocuklarımızı uzmanların yönlendirmesi daha kalıcı bir çözüm olur. Çözüm olur. O zaman çocuk hedef evet. ve amacı olursa o zaman koşturur. Evet. O alanda koşturur. Buyur. Dolayısıyla e, sizler aslında Danışanın bir arkadaşı yol oluyorsunuz. Arkadaşı. Yol arkadaşı değil evet. mi? Yani bir psikologla ona gelen kapısını çalan evet. kişi arasında bir yol arkadaşlığı başlıyor. Belli bir başlıyor. süre yolculuk yapıyoruz onunla. Evet. Aynı yol haritaları, navigasyon cihazları gibi ona şuradan dönersen şöyle bir başarı var, burada şöyle bir sürpriz var ne dersin? O da diyor ki, hocam çok iyi dedin ya, iyi ki söyledin, iyi ki bende farkındalık kazandırdın. Aslında kazandırdım. biliyor ama onu bir türlü hayata geçiremiyor. Peki, şöyle bir durum da var. Kişiler çoğu kere en yakın bildikleri dostunu, arkadaşını, sırdaş olarak gördüğü kişiyi, kendi psikoloğu gibi algılar, yani her şeyini ona açar, onunla paylaşır, ona söyler ve... Farklı yönlendirmeler olabilir. Bu noktada ne yapılmalı? Hepimizin değil mi bir sırdaşı vardır, evet. bir yakını vardır. Şimdi Kendi işte, kendimize itiraf edemediklerimizi onlarla kesinlikle. konuşuruz. Sırdaşlarımız ve arkadaşlarımız bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Evet. Onların yeri ayrı. Onları psikolog olarak kullanmamız ha. çok tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bugün günümüzde bir yol sorduğun kişi bile... Onun gösterdiği yoldan gitmediğinizde size arkadan yetişip şuradan sağa dönecektin, niye devam ettin diye sitem edebiliyor. En tehlikeli yönü bu. Çünkü onun verdiği önerileri sakalım yok ki, bıyığım yok ki beni dinlemedim, bak gülgün ben sana söyledim diyorlar. Yani düşünsenize. <gülüyor> tabii tabii. Halbuki öneri vermek, arkadaşların önerisi bir borç veya mecburiyet değildir. Ama uzmanınkini yapmak lazım tabii. Mutlaka. Yine öz iradeniz var ama sonuçta uzman size 3-5 seçenek soruyor veya sunuyor. de zaten farkındalığınız ve iç gönlünüz artınca kuş ile olayları görüyorsunuz. O kadar net ve berrak. Başarabilir mi kişi Başarabilir. bunu? Yani olaylara, olayın dışına çıkıp bir fotoğrafa bakar gibi bakıp daha akılcı çözüm üretmeyi. Çünkü... En çok konuştuğumuz şey Türkiye'de mesela aile içi şiddet. Erkek kadını çok fena halde hırpalıyor. Tamam. Yetmiyor çocukları da hırpalayabiliyor. Tamam. Ve biliyoruz işte kadın cinayetlerinin yüksek oranda olduğu bir tablo çıkıyor karşımıza. E bu noktada o fotoğrafın dışına bir anda öfkesini yani öfke kontrolü çok önemli. Nasıl başaracaklar? Ben nerede hata yaptım diye sizin dediğiniz gibi kuş bakışı değil mi? Tabii, Bakacak. tabii. Şimdi bu terapi ve koştuk seanslarında belli bir süre devam etmesi gerekiyor. Bazen 8 seans, bazen 12 seans, bazen 1 yıl Daha fazla devam edenler değil. var. Ama burada korkulacak şey yok. Yeter ki o yolculuğa çıksın. Çok keyifli. Bu önemli. Evet i̇şte bu çok seyircilen. önemli. Her seansta mutlaka bir mesafe kat ediyor. Bazen %1 iyileşiyor, bazen %10, bazen %100 anlatabildim mi? Bazen olay bir seans sürer. Ya bu çok nadirdir. Evet. Yani çok Siz, e, ekstrem bir durum. Siz e, sosyoloji eğitimi de aldığınız evet. için e, toplumu nasıl gözlemliyorsunuz o halde? En çok hangi alanlarda size danışanlar var? E, nerede? E, Sorun nerede? Yani aslında teşhis konulursa, sorun bulunursa ilacı vermek çok daha kolay. Evet. Boşanmalar evet. mı? Aile içi şiddet mi? Tabii hepsi birbirine zincirleme bağlı gibi. Yani genellikle bayanların bize müracaatı eşlerin ilgisizliği, anlaşılamamak, yılların birikmiş eski dosyaları, eski defterlerden çok müracaat e çok var. tabii. Çocuklarda da derslere karşı ilgisizlik. Dikkat dağınıklığı, odaklanma sorunları. Ama ne yapsınlar evet. o kadar renkli bir dünya var ki evet. televizyonlar Bravo. işte. <gülüyor> uyaranlar çok. Evet, Biz bunlara uyaranlar, uyaranlar diyoruz. E, o zaman öğretmen adeta stand up gibi bir defa bir ders sunumu yapması lazım. Çünkü... Her anlamda öğretmenlerimiz ve ebeveynlerimiz gerek psikolojik, gerek teknolojik, gerek diplomatik tüm yolları öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü yeni nesil çok daha akıllı ve çok daha Tabii. beklentileri yüksek ve o can canlı dünyada teknolojiyi de, teknolojiyi de iyi, iyi yanımıza alırsak teknolojiyi bir düşman gibi kullanamayız. Bir televizyon bir zamanlar biliyorsun dini çok iyi yorumlamayan kişiler ne dediler? Bu kafir icat dediler. <gülüyor> Ama televizyon ezan okuduğunda bu Müslüman oldu bir anda. Aynı şekilde bilgisayarlarda, internette bizim dostumuz. Dozacında, mesela belki de merak edeceksiniz, televizyon bir öğrenci için günde kaç saat uygundur? Bir saat en uygundur, en fazla. Ama Üç saati renkli bir dünya görüyor çocuk, onu da izleyeceğim, bunu da izleyeceğim, dizilerim var, oyun oynayacağım vesaire derken bütün dünyası televizyon. Yasak mı getirmeliyiz? Ee, Yasaklar evde getirmemiz lazım. Yani senin bir saat uygulama veya telefon, televizyona bakman sana katkı sağlarken 3 saatten fazlası sen de madde bağımlılığı gibi bağımlılık yapar. Bugün internet bağımlılığı hastaneleri var yurt dışında. Tabii ki çok ciddi bir sıkıntı. Bunu ilk Televiz kez duyuyorum ama Tabii, evet çok ilginç. E, bilgisayar bir bağım bağımlılığı, oyun evet. bağımlılığı gibi durumlar evet. ortaya çıkabilir. E, buna dikkat etmek lazım. Buyurun. Yani her bir dakikamız kalmış tabii geçiyor saniyeler rüzgar gibi. Getsin, ee, yine Buyurun. de çok önemli mesajlar alıyoruz sizden bu son birkaç saniye içinde ne söyleyeceksiniz? My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi kurucu yöneticisi olarak. Her şeyin bir ilacı var. Hiç merak etmesinler. Yetemedikleri noktada düşmeden. Koruyucu, psikolojik danışmanlık ve koçluk alsınlar, keyiflerine baksınlar, hayatlarını yaşasınlar. Biz lojistik, psikolojik ve kişisel gelişim desteğiyle her zaman yanınızdayız. Evet. 7-24 <gülüyor> yanınızdayız. Evet, tam teşekkürlü psikolog. İşte çok evet. teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem Çulfa. İyi ki geldiniz. Ben de çok beslendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek <gülüyor> üzere. Değerli izleyicilerimiz, Biran TV'de, i̇şte bir Biran programının son bölümünde biraz da duygulara hitap edelim istedik. Çok değerli bir konu ağırlayacağım. Biraz sonra birlikteyiz. Lütfen bizden ayrılmayın.